Selamlar herkese, ben Hüseyin Oçak. Bu videomuzda Binance Earn özelliğini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Binance bir kripto para yatırım platformu ve biz kripto para satın alarak nasıl Kripto para kazanabiliriz, elimizdeki kripto parayı nasıl büyütebiliriz, daha elimizdeki miktarı fazlalaştırabiliriz. Bu videoda bunu anlatacağım, Binance'ın çok güzel bir özelliği var. Uzun zamandır da bunu anlatmak istiyordum. Elde ettiğiniz kripto paralardan, satın aldığınız kripto paralardan e, pasif gelir elde edeceksiniz bir nevi. Ve bu kripto paralar sizin için, siz uyurken, dağıdayken, bayırdayken sizin için çalışmaya devam edecekler. Lafı fazla uzatmıyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. Binance Earn özelliğini anlatalım. Evet dostlar ilk başta karşımda bir tane sayfa var. Binance'ın sayfası. Bu ana sayfaya girdiğim zaman Binance hesabıma giriş yaptım ve karşıma böyle bir sayfa çıktı. Şimdi bu sayfaya girdiğimizde hemen şurada kazan kısmı var görüyorsunuz ve bu kazanda... Binance Earn kısmı var. İşte Launchpad, Birikim, Staking bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Fakat bizim anlatacağımız Binance Earn. Şimdi Binance Earn'e girdik. Tek durak yatırım çözümü diyor. Buraya girdikten sonra bakiyem burada görünüyor. Ve bu bakiyeye göre arkadaşlar. Şimdi garantili, yüksek getirili ve otomatik yatırım ile 3 tane yatırma seçeneği var. Şimdi buraya baktığım zaman coin arayalım. Örneğin arpa diyelim. Şimdi bana diyor ki kilitli staking ve esnek birikimler var. Kilitli staking örneğin kilitli staking de %8,21 ap ediyor. 60 gün. Şimdi ben elimdeki arpaları 60 gün boyunca satmamak koşuluyla, Binance'ı kilitlemek şartıyla buraya yatırabilirim. Ve 60 gün sonunda da bana ...bir miktar arpa verir. Esnek birikimlerde ise 1,25 biraz daha düşük... ...fakat esnek birikimlerde örneğin 10.000 tane arpanız var... ...ve siz bu 10.000 tane arpayı esnek birikimlerde katıldınız. Bu 10.000 tane arpa esnek birikimlere gidiyor... ...ve size her gün arpa veriyor. Fakat 60 günlük olan kilitli staking'te... ...60 gün sonunda arpalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Diğerinde ise esnek birikimlerde... Her gün gece 3'ten 3'eydi zannediyorum elinize arpa geçiyor ve bu spot cüzdanınıza geliyor. Şimdi ben kilitli staking'den örnek vereyim. 60 gün boyunca arpa kilitleyeceğimizi varsayalım. Lütfen tutarı girin diyor. Minimum 500 tane arpa kilitleyebiliyorsunuz. Örneğin 10.000 tane arpanız var diyelim. Şimdi ben 10.000 tane arpam olsaydı eğer bana 60 gün sonunda şurada gördüğünüz gibi... 134 tane arpa verecekti. Şimdi bunu nerelerde kullanacağız arkadaşlar? Eğer siz uzun vadeli yatırım yaptıysanız veya yatırımlarınıza uzun vade gözüyle bakıyorsanız, örneğin ben aldım işte bir yıl, iki yıl satmayacağım diyorsanız kripto paralarınızın boşta durmasındansa buralarda değerlendirmesinde değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Ve bu birçok kripto parada ...var. Hemen devam edelim. Yeniden garantili kısmına gelelim Şurada arpayı kaldıralım. AXS, DOT, BNB... E, bakın USDT bir dolardır. E, doların kripto paraya endekslenmiş halidir. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar... E, ...esnek birikimlerde e, elinizde ne kadar dolar varsa... ...örneğin sizin elinizde 500 dolar var diyelim. Bu 500 dolar yaparsan diyor ki her gün 0,06 dolar vereceğim sana diyor. Hani çok büyük getiriler sağlamıyor çok büyük yatırımlarınız yoksa. Ama ufak da olsa belirli bir şekilde bu kripto paralardan kripto para elde etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hemen devam edelim. Şurada mesela kazan geçmişi benim bugüne kadar yapmış olduğum kripto paralardan... Ee, elde ettiğim gelirler. Burada birikim geçmişini görmek mümkün. Ben MANA, CZ, Zil, işte arpa kilitlemişim. Ve bana günlük mesela... E, her sabah saat 6'da... 0,56 tane arpa geliyormuş benim hesabıma. Ee, böyle böyle... hem elinizdeki arpa sayısını arttırabilirsiniz... kripto para sayısını arttırabilirsiniz... hem de e, oturduğunuz yerden kripto paralarınız daha fazlalaşır... Bu güzel bir pasif gelirdir aslında. Bir staking'e bakalım. Şimdi kilitli staking'de hemen şuraya kazana geliyorum. Ve staking kısmına geliyorum. Şimdi stake kısmında 79 tane kilitli stake ürünü varmış. Şimdi benim elimde olan coin'lerden da var bu kilitli staking. 90 gün kontrol edemiyorum çünkü tümü satılmış. 60 gün hemen stake et dediğimde şu anda 872 adet spotta benim arpam varmış fakat toplam bu kilitlilerle birlikte benim elimde 3400 tane arpa var bu 3400 tane arpayı yapsam bana diyor ki bugünün sonunda işte 3, 3 Mart Pardon 13 Mart'ta saat tam saat bir de 45 tane arpam olacakmış mesela buna yapmış olsam fakat ben e, esnek birikimleri tercih ediyorum. Çünkü ne zaman satabileceğim belli olmuyor. Hani bir harekette elimden çıkartmaya bakabiliyorum. E, kilitli staking de bu kadardı arkadaşlar. Hemen devam edelim kazan kısmında. Bir de BNB kasası var. BNB kasasında da e, elinizde sizin BNB varsa diyor ki bana bunları stake et. Ve ben sana belli zaman aralıklarında şu hik ve... ...MC coin'lerinden hediye edeceğim diyor. Şu anda benim elimde BNB yok. Olan BNB'ler komisyon oranlarına gidiyor. Bildiğiniz üzere Binance'ın kendi coin'i bu BNB. Ve siz her al sat yaptığınızda veya margin işlem yaptığınızda... ...elinizde BNB varsa BNB üzerinden çok çok çok ucuz makul ücretlerde komisyon ödüyorsunuz. BNB'nin amacı da bu arkadaşlar... Benim size tavsiyem Binance Earn kullanmanız. Çok çok uzun vadeli bakıyorsanız en azından minimum 90 gün boyunca satmayacaksınız elinizdeki varlığı. Ee, tabii ki de e, bu staking, kilitli stakingin getirileri daha fazla olabiliyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Binance Earn kısmı bu kadardı. Sizlerin de sormak istediği bir soru varsa hemen yorumlarda bekliyorum. Anında cevap verebilirim. Bu ayın sonunda, askere gideceğim için uzun süre video atmayacağım. Bunlarla idare etmenizi istiyorum. Geldiğimde çok çok güzel videolar. Artık vloglara başlayacağım. Dediğim gibi, bu yüksek getirili kamülatif kazançları muhakkak değerlendirin. Bir kripto para yatırımcısıysanız, diyeceklerim bu kadar. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıya da %10 referanslı bonus kimliğimi bırakıyorum. Onu da değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.